Artık insanımız Ayasofya'nın ne olduğunu öğrenmiştir herhalde. Ee, evet. İşte 500'lü yıllarda, 537'li yıllarda yapılmış. İşte Roma İmparatoru, Justinian tarafından, Doğu Roma İmparatoru tarafından yapılmış. İşte İstanbul'un fethinden 1453'te hemen sonra camiye çevrilmiş bir yapı. Daha sonra da işte Cumhuriyet'in ilanından sonra da 1934 yılında Ayasofya ne yapıldı? Müzeye çevirdi. Şimdi bakın burada yalnız bir şey kaçırıldı ee, ekranlarda da e, Bayram Bey. E, biliyor musunuz 1934'e kadar Ayasofya hep cami olarak kullanıldı. Ve evet. 1932'de Ayasofya'da 25 hafız tarafından yaklaşık 70 bin insanın da katılımıyla beraber Mevlid-i Şerif okunlu ve Türkiye'de radyodan ilk e, canlı olarak da ne yapıldı? Bu e, yayınlandı. Hatta Mustafa Kemal'de bu Mevlid-i Şerif'i Ankara'da radyodan ne yapıyordu? Dinliyordu ya yani 1932'de. Orada kaçırılan şu, belki herkes e, bu tarihi biliyor ama Mevlid-i Şerif'e o dönemin bütün e, İstanbul'daki yabancılar da çağırıldı. Gazeteciler çağrıldı, misyon şefleri çağrıldı, konsoloslar çağrıldı. Ayasofya'da büyük bir e, ne yapıldı? Hem Kur'an okundu hem de Mevlüt okuldu. Adamlar ayağa kalktı ya. Şimdi evet. Ayasofya niye müzeye çevrildi diye eleştirenlere bunu sormak lazım. E kardeşim Atatürk'ün emriyle, talimatıyla... Ayasofya'da 32'de, 1932'de Mevlid-i Şerif okunuyor ve bütün Batı ülkelerinin temsilcilerde çağrılı. Onların tabiri gözüne soka soka ben burada egemen devletim ve ben burada Kur'an'ımı okuturum, Mevlid'imi okuturum deniyor. Ve buna da 70 bin insan ne yapıyor katılıyor. Hatta baktığınız zaman o dönemin özellikle Yunan, İngiltere ve Fransa'daki gazetelerin manşetleri ertesi gün Türkiye'yi hedef alan, Mustafa Kemal'i hedef alan manşetler atıyor. Atatürk 1934 yılında e, bu sefer ne yapıyor? Ayasofya'yı müzeye çeviriyor. Niye müzeye çeviriyor? Bunun yanlaşılması yani lazım. Partiştim. İşte S-400'e gelelim işte. Bağlantı kuralım. Şu anda Türkiye dış politikada hamleler yapmaya çalışıyor. Kendi güvenliği için evet. s 400 almaya çalışıyor. Bir anlamda Suriye'de e, Rusya'yla hareket etmeye çalışıyor. Diğer taraftan f 35 almaya çalışıyor. Yine dış politikada Amerika'yla hareket etmeye çalışıyor. E kardeşim bunlar mübah mı? Tabii ki mübah. Dış politikada kendi menfaatlerine göre devletlerle bu tip ilişkiler kurabilirsin. E Mustafa Kemal de aynısını yapıyor. O zaman niye karşı çıkıyorsunuz? Ayasofya'yı niye müzeye çeviriyor? Çünkü o dönemde Boğazlar üzerinde bizim egemenlik haklarımız daha sağlanmamış. Lozan Anlaşmasına göre Boğazların yönetimi Türk devletine bırakılmamıştı. Başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılmıştı ve Türkiye Boğazların her iki tarafında asker ve silah bulundurmayacaktı. Eşini Mustafa Kemal ki bunu görüyor, egemenlik haklarımızı orada korumak istiyor ve fırsatı kolluyordu. Özellikle 1932'de Milletler Cemiyeti'ne girilmesi akabinde Japonya'nın milletler cemiyetinden çıkması artık 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına yüzde yüz olması Mustafa Kemal hemen boğazların güvenliğine tehlikede gördüğünü söyledi ve dedi ki uluslararası bir konferans toplayalım. Ve biliyor musunuz Bayram Bey o dönemde bütün milletler, cemiyeti üyeleri buna tamam dediler. İşte bu Mustafa Kemal'in yapmış olduğu dış politikadaki e, bir hareketiydi. Ve Möntre'de bakıyoruz ki Rusya'sı, İngiltere'si, Türkiye'yi destekliyor. Türk tezini destekliyor. Ve biz Möntöy'le imzalamak için, boğazlar üzerindeki egemenlik haklarımızı geri almak için Mustafa Kemal bir Ayasofya kartını oynadı ve başardı. Dış politikada istediğimizi aldık. Egemenlik haklarımızı boğazlarda aldık. Bunu böyle görmek evet. gerekiyor. Ve hemen ne oldu biliyor musunuz? Daha bak 1937 bitmeden. Mustafa Kemal Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını yere aldıktan sonra 1937'nin Kasım ayında Ayasofya'nın tapusunu çıkarttı. Ve Ayasofya'nın tapusu Sultan Mehmet Vakfı'na Ayasofya e, camisi olarak geçti. Yani Ayasofya'nın evet. evet. Ayasofya tapusu Sultan Mehmet Vakfı'ndadır ve cami olarak bu tapulanmıştır. Onun için bu konuda eleştirenler bir kere buna dikkat edin. Mustafa Kemal isteseydi orayı işte Kültür Bakanlığı'na bağlayıp bir kültür sanat müzesi olarak yaptıramaz mıydı Bayram Bey? Çok rahat yaptırdı. Kimse itiraz eder evet. mi? hiç kimse itiraz etmezdi. Ama bakıyoruz ki tam tersi Ayasofya'nın aslına uygun olarak tapusunu cami olarak tapuya kaydettiriyor. Dolayısıyla evet. Mustafa Kemal'e bu konudan kimse vuramaz Ve Ayasofya camidir. Ayasofya'nın cami olmasını engelleyenler esasında ondan sonra gelen yöneticiler. Onların basiretsizlikleri. Ha şunu da söyleyelim. Ayasofya'nın bir bölümünde her zaman namaz kılınabiliyordu. Ana bölümde değil de Ayasofya'da namaz kılınma diye bir yer ayrılmıştı. Sonra gelen özellikle Hüseyin Bey önce bir şey söyledi işte Amerika ile Yunanistan'la Türkiye Amerika denge politikası 1946 Truman doktrininde dörde bir oranında işte dört Yunanistan'a bir Türkiye'ye ondan sonra gelen her şekilde böyle işte bizdeki yöneticiler maalesef belki Batı ve Amerika'ya da daha şirin gözükmek için Ayasofya'nın o cami hüviyetini hiç kullanmadılar. Mustafa Kemal'in talimatıyla Ayasofya cami yapıldı. Ayasofya'nın işte şu anda tekrar ibadete açılması doğru mu? Kesinlikle doğru. Bu bizim egemenlik hakkımız. Ya yani isteyen istediği gibi konuşabilir. Ben devletim Ve ben orada cami ise ki şu andaki iktidar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Ayasofya'nın Mustafa Kemal'in yaptığı gibi aslına dönmüş. Mustafa Kemal dedi ki burada namaz kılınacak çünkü burası camidir. Sonra bunu yapmadılar. Şu andaki e, 2020 yılında ne oldu? Bu camiye döndürüldü. Mustafa Kemal'in isteği burada ne yapılmış oldu? Gerçekleştirmiş oldu. Evet. Dolayısıyla doğru bir karardı. Egemenlik haklarımızla ilgili e, ve e, bunu iyi anlamak gerekiyor. Gelelim bugüne. İşte Sözcü gazetesi ki bugünden beri işte açıklamalar yapıştı. Biz öyle kastetmedik ama yani bu konuda yanlış yapıyorlar. Onu söyleyelim. Yani siz üstte felaket yılı atacaksınız. altta Ayasofya'nın camiye çevrilmesini de şey işte EBA'yı koymuş, onu koymuş, başka şeyleri koymuş. Bu gazetecilik değil ki ben bunu bilinçli olarak da yapıldığını düşünüyorum. Türkiye'ye gelmek. En başta Bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Ayasofya bir camidir ve egemenlik haklarımıza göre oranın cami olması gerekiyor. Buna kimse karışamaz. Artı siz bunu niye şey yapıyorsunuz? Ben şunu çok rahat söylerim. Yani buyum ee, özellikle Atatürk'ü de, Ayasofya'yı da, milli şeyleri de Sözcü Gazetesi'nden kurtarmamız gerekiyor. Evet. Öyle bir şeyler empoze ediliyor ki ve öyle gerilimler yapılıyor ki insanlar bu sefer ne yapıyor? Devletin kurusu Mustafa Kemal'e saldırmaya başlıyorlar. Yani onun için bunlara gerek yok ve Ayasofya bizim camidir, neticede gideceğiz, orada ibadetimizi, namazımızı kısacağız. Ama burada da bir uyarısı vardı bir yıl önce. Sultan Ahmet'i doldurmadan Ayasofya'yı niye camiye çevirmek istiyorsunuz? Niye? O zaman ben Cumhurbaşkanımızdan... Evet, ben Cumhurbaşkanımızdan o zaman bu konuyla ilgili adımlar atmasını Beklerim. Bütün toplumun nezdinde bütün camilerin dolması, ibadeti dolması, insanımızın camilere gitmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını da şahsen kendisi böyle ifade etmişti. Kendisinden bekleriz. Yani Ayasofya üzerinden yeniden gerilim yapılmak isteniyor. Artık Türkiye'nin buna gücü yok. Buna da sabrı yok. Onun için bu kutuplaşmalardan bir anca kurtulmak gerekiyor. Ee, Mustafa Kemal Ayasofiye aslına koydu orada bir camidir dedi. Şu anda bir cami üvetinde. Onun için bunu başka bir şekilde olduğunu ifade etmek bence bu toplumu gelmekten başka bir şey değildir. Yeni yılın ilk gününde hem Ayasofiye'yi hem de bir e, nereden çıktığı anlaşılmayan bir başörtüsü tartışması da başladı fikri sağlarla birlikte. Dediğiniz gibi evet. bu da kutuplaşma siyasetinin Yeni, yeni yılda iç siyasete önemli ölçüde yansıyacağını gösteriyor zannedersem. Evet yani bizim hem dini hem Atatürk'ü hem milli değerlerimizi bu siyasi tartışmalardan uzak tutmamız lazım. Bunları kim yapıyorsa yanlış yapıyor. Toplumun birlik ve beraberliğinin e, dinamit koyuyorlar e, Bayram Bey. Atatürk bizim, cami bizim, başörtüsü bizim, başarışı bizim, bizim bir ülkeyiz. Biz bu insanlarla bu ülke değişiyoruz. Biz e, toplum denilen şey budur, siz bunu ayrıştıramazsınız. Biz evet. bütün değerleriyle beraberiz.